Bugün 4 Nisan 2022 pazartesi ay günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay ile daha fazla güven ve istikrar ararken dünyasal değerler ve parasal kazançlara odaklanabiliriz. Çalışmalarımız karşılığı gelen paralar, kişisel yeteneklerimiz, değerlerimiz, mal varlıklarımız ve bunların başkalarıyla paylaştığımız de hırslı ve tutkulu olmamız mümkün. Öğle saatlerinden itibaren ay, kova burcundaki Mars ve Satürn'e dik açı yaparken, balık burcundaki Jüpiter'le de uyumlu görünümde olacak. Eğitim, ticaret ve iletişimle ilgili konularda görev ve sorumluluklar öne çıkarken yaratıcı çalışmalar da yapabiliriz. Bilim ve teknolojiden fayda sağlayabileceğimiz gibi iş, kariyer ve akademik alanlarda önemli görüşmeler yapabiliriz. Özellikle yakın çevremizdeki otorite figürleri ve aile üyeleriyle olan ilişkilere daha dikkatli ve özenli yaklaşmalıyız. Akşam saatlerinden itibaren Kova Burcu'ndaki Mars ve Satürn arasında kesinleşen kavuşum açısı sert ve baskı yaratan enerjileri de arttırabilir. Stres kökenli kronik ağrılar, ruh ve beden sağlığımızı etkileyebilir. Enerjimizi baskılamak ve stresi arttırmak yerine şartları fazla zorlamadan dinlenmeye ve keyif aldığımız faaliyetlere yönelmeye çalışalım. Öğleden sonraki saatlerde boğa burcundaki ay ile balık burcundaki Neptün arasında etkileşecek olumlu açı sezgilerimizi ve duyarlılığımızı yükseltebilir. Yoğun geçen bir günün ardından akşam saatlerini sakin ve dinlenerek geçirebiliriz. Anlayış, idrak ve kabullenişe geçebiliriz. Ruhsal ve manevi konulara odaklanıp kendimizle baş başa kalıp tefekkür edebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.